Tüp mide ameliyatı olanlar kaç gün istirahat ederler? Tüp mide ameliyatından sonra ameliyatın olduğu gün dahil 2 gece 3 gün hastanede kalır hasta. Ama ameliyat laparoskopik olduğu için ameliyat ağrıları e, normal açık ameliyatlara göre çok daha az oranda meydana geliyor, insizyonlar çok küçük oluyor. O yüzden onların ağrısı da ameliyat sonrasında çok az oluyor. Ama ortalama şöyle diyebiliriz, tüp mihile ameliyatı olan hastanın kontrol, ilk kontrol süresini içerisine katacak olursak yani ilk 6-7 günlük süreyi bu istirahat ve dinlenme süresi içerisine katabiliriz. Yani bir hafta diyebiliriz. Ama.